yani ki kaç kaç 22 bravo evet, evet braa, braa, braa. Cide, cide, cide, cide, Bir şunu söyleyeyim, ee, bu İrdir Spor'a gelmeden önce e, başkanımızla bir görüşme yapmıştım. E, yeni çıkmış bir takım ama e, hedefler olarak tabii, Kısa sürede e, üstlükleri hedefliyor. Başkanımızla görüştüğümüzde e, böyle bir proje, böyle bir sunum bize e, yaptı. E, ben de e, menajerimiz Değerli abi olmak üzere 2-3 gün bir müsaade istemiştim işlerimden dolayı. Ve sonrasında hiç düşünmeden İrdir e, Spor'un teklifini kabul ederek burada başlamış olduk kampımız güzel gidiyor hocalarımızın yapmış olduğu program doğrultusunda iyi çalışıyoruz hem gençlerle beraber hem biz tecrübeliler olarak güzel bir takım oluştu çalışmalarımız dediğim gibi güzel gidiyor ilk etabını perşembe günü bitireceğiz. Ondan sonra da Afyon'da ikinci taba devam edeceğiz. Burada iki tane hazırlık maçı oynayacağız. Bu hazırlık maçlarında da kendimizi görme adına iyi olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi şu anlık bir sıkıntımız yok. Ben hem hocalarımı hem menajerimiz Değer abiye hem de başkanımız Can Türk Bey'e teşekkür ediyorum bize bu imkanı sunduğu için. Tabii ki yani yapılan transferler itibariyle baktığınız zaman evet bu takım şampiyonluğa oynayacak ee, ama şampiyonluğa e, oynarken bunu bir sahada göstermemiz gerekiyor hani isimlerle değil e, sahada verecek olduğumuz mücadeleyle beraber biz bu şampiyonla oynamak istiyoruz e, bunun çok örnekleri var e, çok kaliteli oyuncularla kurul takımlar hüsrana uğramıştır e, biz bunun bilincindeyiz o doğrultuda çalışıyoruz dediğim gibi ayaklarımız yere sağlam basacak ve sahada mücadele ederek bütün takım halinde ee, dışarıda da tek birek olduğumuz zaman tek birek olduğumuz zaman Allah'ın izniyle bu sene e, ikinlilik açık edeceğiz. son olarak taraflara bir mesaj ee, şimdi yeni yeni açılıyor e, malum pandemiden dolayı e, onlar da heyecanlı biliyoruz çünkü 16 yıllık bir özlem var 16 yıl sonra bir e, profesyonel takım müdürü biz de heyecanlıyız e, onların karşısına çıkmak için yani çok da bir bilgimiz yok ama şöyle bir şey var. E, takip ettiğimiz kadarıyla futbolu çok seven bir e, şehir. E, en kısa sürede onlarla buluşmak istiyoruz. Bize desteklerini hiçbir zaman esirgemesinler. E, biz onları mahcup etmemek için elimizden gelen şeyi yapacağız. Teşekkür ederim. Şimdi biz bir sezon şampiyon olduk. Tabii ki bali gibi üçüncülik kalite farkı var. Biz ona göre, onu düşünerek bu sene bir mix bir takım yaptık, tecrübeli oyuncularla, genç oyuncularla böyle bir takım kurduk, takım takımı yaptık. Şimdi bizim sadece bu sene düşünerek değil, bana göre sene de, bu takım ikinci gibi, de, şu anda bu kadroyla ufak bir takvirliğe de zorlar. Bu sene çok zor bir grupa düştük. İyi bir e, takımlar var, Aksaray olsun, Eskenderun olsun, Rücüye olsun. Bütün takımlar çok zor takımlar ama biz kendimize güveniyoruz. Kadroya güveniyorum, iyi çalışıyoruz. Bu da çok güzel bir şartlara bize e, yönetim kurulu başkan e, sundu. Biz de ona değerlendirmeye çalışıyoruz ve en iyi şekilde ikinci kampa hazır bir vaziyette gireceğiz. İşte o taksitsel şeyleri yapacağız, o final antrenmanlarla e, ilk maça hazır oluruz. Bir kampı değerlendirdiğimizde yeni oyuncular kaynaşma, ısınma e, vesaire nasıl, süreç nasıl ilerliyor şu an? E tabii ki başında biraz kolay değil. Çoğu ço ço oyuncular birbiri, birbirinizi tan hiç tanımıyorlar. E, ama biz onu e, yavaş bir şekilde, e, şimdi artık 22-23 antrenman yaptık bu arada. Adapte oldular, herkes herkesi sevdi. Çok iyi bir, e, çünkü futbolda sadece iyi futbol oynamak değil, iyi bir aile, iyi bir ekip olursak, başarı gelir. Evet. Ben inanıyorum ki şu anda yüzde 80-90 kaynırdık ve çok harika gidiyor. Evet. Hocam, taraftar çok merak ediyor. çünkü ikinci lige ilk defa çıktı ve çok merak ediyor neler olacak diye. Yeni futbolcular vesaire. Siz onlara bir mesaj olarak ne göndermek istersiniz? Şimdi bu taraftarı en iyisi ben tanıyorum. Çünkü ben onlarla bir sezon geçirdim beraber. Çok ateşli bir taraftarımız var. Onlar çok merak ediyorlar yazıyorlar, arıyorlar, soruyorlar. Ben de onlara e, anlatıyorum. Ne düşünüyoruz? Ve orada sabırsızla bekliyoruz. Ben çok seviyorum onlar gerçekten. Bize çok destekliyorlar. Geçe, geçen se son sezon pandemi e, var. Hiç yasak var ama köşelerde, çatırlarda her yerde bizi desteklemeye çalıştılar. Ve biz de sabırsızla bekliyoruz onlar kavuşmaya diye. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Neler çok söylemek, çok. söylemek istersiniz? Öncelikle yeni sezon. Tüm takımlara hayırlı uğurlu olsun. Kazasız, belasız, sakatlıksız ee, iyi oynayanın kazandığı bir sezon olmasını diliyorum. Ee, evet yeni yönetimle birlikte Can Türk Başkanımızla birlikte, yeni kadromuzla birlikte, şampiyon Demiroviç hocamızla birlikte yola devam ediyoruz. Ee, önemli bir takım kurduk. Önemli bir e, futbolcu grubuyla çalışıyoruz. Hedefimiz şampiyonluk inşallah. E, biz dışarıda elimizden geleni yaptık e, futbolcularımız için. Artık söz onlarda. Bundan sonraki sonuna kadar e, şampiyonluk yarışı içinde kalmak ve sonunda şampiyonluk etini göstermeye ümit ediyoruz. Kamp süreci şu an Kızılcamam'dasınız, 10 e, günü geçti kamp süreci, daha bir haftanız daha var. Bu süreç nasıl ilerliyor, e, neler söylemek isterseniz? E, bir hazırlık maçı yaptık. E, Perşembe gününe kadar Kızılcamam'da devam edeceğiz. İki hazırlık maçımız daha var. Ardından bir iki gün üstünün sonra Afyon'da tekrardan topbaşı yapacağız. E, 11 günlük kampımız var Afyon'da. İlk maçımıza Afyon'dan hareket edeceğiz. E, Alanya-Kestel mücadelesinde. E, i̇nşallah o mücadeleyi de kazanıp Iğdır'a taraftarlarımıza şu an merhaba diyeceğiz. Evet, taraftar demişken son olarak taraftara bir mesaj vermek istesinde. Şey Elbette. Gerçekten önemli bir şehir. E, Gösterdikleri ilgi için, verdikleri destek için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Arıyorlar, ee, sosyal medyamızı yazıyorlar, kulübü de arıyorlar. Gerçekten çok teşekkür ederiz verdikleri destek için. E, bu takım Iğdır için kuruldu, Iğdır şehri için, Iğdır taraftarları için kuruldu. Gerçekten başkanım Can Türk Beyefendi'ye de çok teşekkür ederim. Ne dediysek yaptı sağ olsun. E, Iğdır'lıların e, gururla... E, Gerçekten e, sokaklarda dolaşabileceği bir takım, çok sevineceği takım. Onları gururlandırmak için böyle bir takım kurduk. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler, sağ olun.